Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Kasım 2019'da ne gibi etkiler var ve burcunuza bunların tesiri nasıl olacak bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Öncelikle Kasım ayı gündemine başlamadan önce Kasım ayı boyunca etkili olacak ve Ekim ayında başlayan bir etkiden bahsetmek istiyorum. Bunu Ekim ayı burcu yorumlarında anlatmıştım esasında. 31 Ekim 2019 tarihinde Merkür Burcunuzda retroya başladı. 27 derece akrep burcunda retroya başladı. Dolayısıyla aslında Merkür retrosu bitene kadar 20 Kasım civarına kadar hayatımızda Merkür retrosu olacak Kasım ayının büyük bir çoğunluğunda. Merkür Retrosu burcunuzda gerçekleştiği için aslında doğrudan etkilenen burçların başındasınız sizde. Çünkü birinci evinizde gerçekleşecek bu retro ve hemen hemen her işinizde biraz aksaklıklar, biraz engellemeler, biraz bürokratik engellere takılmalar gibi ufak tefek pürüzlerle karşılaşabilirsiniz bu merkür retrosu boyunca özellikle fiziksel görünümünüzle alakalı dış görünümünüzle alakalı önemli radikal değişiklikler yapmamanızı tavsiye ederim örneğin ani bir kararla kısa saça kısa saç kestirmek, ani bir kararla saçınızı maviye boyamak veya tarzınızı baştan aşağı değiştirmek gibi. Çünkü bundan daha sonra pişman olabilirsiniz. Ancak bütün işlerinizi geçmişte yarım kalan bütün işlerinizi toparlamak anlamında da fırsatlar yakalayacaksınız. Bu süreçte özellikle her alanda bir takım geri dönüşler yaşayabileceğiniz, bir takım düzeltme ve toparlama olanaklarıyla karşılaşabileceğiniz durumlarda ortaya çıkacaktır sevgili akrepler. Merkür retrosunu göz ardı etmemek lazım. Merkür retrosu eşliğinde hemen hemen Kasım ayının büyük bir çoğunluğunu deneyimleyeceğiz ancak dediğim gibi Ekim ayında başlayan bir etki ve videonun başlangıcına bu etkiye değinmek istedim. Şimdi Kasım ayının gündemine bakacak olursak hemen 1 Kasım'da Venüs'ün yay burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs artık burcunuzu terk ediyor ve yay burcuna transite başlıyor. Venüs'ün yay burcuna transiti İkinci eviniz hareketlendirecek sevgili akrepler, ee, kazançlarınız daha çok artabilir, harcamalarınız da artabilir. Özellikle güzelliğe yönelik, dış görünümünüze yönelik harcamalarınız artabileceği gibi kazanımlarınız da artacaktır. Bu süreçte özellikle kendinize yatırım yapmak isteyeceksiniz, kendinize harcama yapmak isteyeceksiniz ve Ufak tefek beklediğiniz yerlerden gelen paralarla da beraber biraz özgüveniniz de yükselecek. Biraz daha kendinize güveniniz artacak gibi gözüküyor. Ve kendinizi her zamankinden daha etkileyici de hissetmeniz mümkün olacağı benziyor. 5 Kasım tarihinde yönetici iki gezegeniniz aslında hem klasik astroloji hem de modern astrolojideki yöneticileriniz yani Mars ve Plüton'un sert bir etkileşimi var. Şimdi siz bu tabiata alışıksınız tabii ki bir akrep olarak. Hem Mars'ın hem Plüton'un tabiatına alışkınsınız hem. Dolayısıyla size çok yabancı bir gelişme olmayacaktır. Çünkü aslında akrep burçları oldukça güçlü karakterlerdir. Ve zorluklardan da çok ciddi bir şekilde tıpkı bir an kalkışı gibi ayağa tekrar kalkma becerisine oldukça sahip burçların en başında gelir. Ancak tabii Mars'ın terazi burcunda düşük konumda olması ve Plüton'un oğlak burcunda bulunmasıyla beraber... 12. evinizi aktive edecek bu konum biraz uykularınızı kaçırabilir e, kabuslar rüyalar değişik rüyalar bilinçaltınızın açığa çıkışı eski konuların kayıpların gündeme gelişi e, uzaklardan gelen haberler yani bu gizli karanlık yönlerinizle ilgili bir takım handikapları tekrar ortaya çıkarabilir bu noktada Pasif agresif tutumlar içerisine de girebilirsiniz. Yani çok öfkelendiğiniz şeylerin dışa vurumunu doğru şekilde yapamayabilirsiniz gibi. Birkaç gün boyunca yani 5 Kasım civarında biraz daha tedbirli olmaya, biraz daha olayları seyre durmaya, gözlemde kalmaya gayret gösterirseniz süreci biraz daha iyi yönetmeniz mümkün olacaktır. 8-9-10-11 Kasım günleri Kasım ayının en güzel aralığı diyebilirim. En destekleyici ve en iyileştirici açılar burada mevcut. Öncelikle burcunuzda bulunan güneş, Oğlak Burcundaki Satürne güzel bir açı gerçekleştiriyor. Bu da demek oluyor ki kalıcı iş birliktelikleri, kalıcı anlaşmalar yakın çevreyle girişilecek yeni projeler, belki yeni bir eğitim, belki bir seyahat, belki bir araba alımı satımı e, hayatınıza hareket katacak e, zihninize hareket katacak kalıcı bir başlangıcı destekliyor bu tutum özellikle e, ve yine burcunuzda bulunan güneş aynı gün içerisinde balık burcundaki e, neb de e, güzel bir açı gerçekleştirecek bu da özellikle e, hayatınızda çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeleri e, yaşayabileceğinizi göstermekle beraber e, hayalini kurduğunuz aşkı da hayatınıza çekebileceğinizi gösteriyor Belki de o hayalinizdeki beyaz atlı prense kavuşabilirsiniz. Neden olmasın? Yani 8 Kasım tarihi bu açıdan oldukça destekleyici. Hele ki Satürn ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var ki. Yani bilmiyorum ama 5. evinizde hayallerinizi yaşamanız, hayalinizdeki aşk, hayalinizdeki bebek fikri, hamilelik fikri, çocuk sahibi olma fikri gibi size heyecan verecek, hayatınızı heyecanlandıracak, ayakta tutacak yeni gelişmeler ortaya çıkarabilir dediğim gibi 11 Kasım'a kadarki tarihler oldukça destekleyici özellikle burcunuzdaki Merkür burcunuzdaki Güneş kalıcı dönüştürücü sağlam istikrarlı birtakım başlangıçlar adına sizi destekliyor olacağı benziyor 12 Kasım tarihinde bir dolunayımız var boğa burcunda gerçekleşecek bu dolunay boğa burcunun 19 derecesinde yani tam sizin karşınızda sevgili akrepler Tam karşınızda derken 7. evinizde gerçekleşecek bu dolunay e, özellikle evli akrep burçlarının e, doğrudan evliliğiyle ilgili kararları etkileyecek bir dolunay olacaktır. Uzun süredir evliliğinde sıkıntı yaşayan akrep burçları belki evliliklerini sonlandırma kararı alabilirler. Belki ilişkide artık bir takım şeyleri değiştirme ve e, yeni bir takım... E, yöntemler bulma gayreti içerisinde olabilirler veya bunun yanı sıra e, ortaklı çalışan bir akrep burcuysanız keza aynı e, gündemler ortaklarınız için de geçerli olacaktır tabi ilişkisi olmayan bir akrep burcuda belki e, evlilik kararı alabilir belki uzun sürede bir ilişkisi vardır evli, evli değildir bu ilişkiyi sonlandırabilir yani ikili ilişkiler anlamında bir karar ve bir sonlanma sürecine geldiğinizi gösteriyor. Bu aynı zamanda davalar da olabilir. Sonlanan bir davanızda da gösterebilir bu süreç. 13-14 Kasım günleri oldukça destekleyici. Yine burcunuzdaki Güneş ve Merkür'ün hayatınıza getireceği kalıcı ve heyecan dolu gelişmeleri vurguluyor. Her ne kadar 14 Kasım günü aynı zamanda Venüslerin hepsinin arasında sert bir etkileşim meydana gelse de biraz parasal konularda veya riski yatırımlarda veya aşk gönül ilişkilerinde özellikle böyle platonik takıldığınız bir ilişki varsa bununla alakalı ufak çaplı bir hayal kırıklığı yaşatabilir size. Ama bunlar geçici etkiler dediğim gibi genel itibariyle oldukça destekleyici, oldukça şanslı ve fırsatlı bir süreçler e, bu vermiş olduğum tarihlerde ilerleyeceği benziyor. 19 Kasım tarihinde Mars burcunuza yerleşiyor. Biliyorsunuz Mars bir sürede terazi burcunda düşük konumlardı. Mars burcunuzda güçlü konumda. Birinci evinizde. Dolayısıyla artık sahne sizin sevgili akrepler. Girişimde bulunmak, cesaret göstermek, her türlü alanda yeni başlangıçlar yapmak ve bunu cesurca yapmak. Bunu yüreklice yapmak. yani Gerçekten kendi isteklerinize tam olarak odaklanıp her zamankinden daha net ve Objektif bir şekilde hedefinize kilitlenip bunu gerçekleştirmek adına motivasyonunuzu oldukça yükseltecek transit olduğundan bahsedebilirim. 20 Kasım tarihinde videonun başlangıcında bahsetmiş olduğum Merkür Retrosu sona eriyor. Merkür burcunuzun 11 derecesinde tekrardan düz seyrine başlıyor olacak. Bu da demek oluyor ki artık... Gerek fiziksel görünüşünüz gerekse almış olduğunuz kararlar özellikle Kasım ayı boyunca almış olduğunuz kararlar ışığında yenilikler yapmak, adımlar atmak, ilerlemek babında artık herhangi bir engel yok önünüzde ve ne karar verdiyseniz bu hususta ilerlemeniz oldukça mümkün gözükmekte. Dediğim gibi Merkür Retrosu ile beraber artık verdiğiniz kararlar ve gözden geçirmiş olduğunuz hususları icraata dökmenin zamanı diyebilirim. 22 Kasım tarihinde Güneşin yay burcunda transitine başladığını görüyoruz. Güneşin Yay Burcu'nun transite başlaması ile beraber artık biraz sizin zamanınız özellikle fiziksel görüntünüze e, taktığınız e, durumlar, konular, zamanlar ve e, kendi karakterinizle ilgili olaylar biraz daha son bulacak ve daha çok kaynaklarınızı önereceksiniz sevgili akrepler. Daha çok maddi kazanımlarınızı nasıl artırabilirsiniz? Kaynaklarınızı nasıl çoğaltabilirsiniz? Özgüveninizi e, daha nasıl yükseltebilirsiniz? Gibi. Sorulara odaklanacağınız bir süreç başlıyor olacaktır. Şimdi 24 Kasım tarihinde Venüs ve Jüpiter'in Yay burcunun 28 derecesine kavuşumuna şahitlik edeceğiz. Ee, Venüs ve Jüpiter astrolojide çok iyici gezegenler olarak tanımladığımız iki gezegen. Bu iki gezegenin kavuşumu e, yani bir double etki, ekstra bir etki yaratıyor bence ve ikinci evinizde yani e, oldukça kısmetli gerçekten. E, Beklediğiniz kazançları elde edebileceğiniz maddi manevi kaynaklarınızı çoğaltabileceğiniz belki de çok istediğiniz bir şey satın alma gücüne sahip olacağınız bu umduğunuzdan daha büyük bir şey olabilir arkadaşlar yani çok güzel şanslı sürprizli etkiler ve bu süreçte özellikle maddi olarak herhangi bir teklif karşınıza çıkarsa ve bir takım çekinceleriniz şüpheleriniz varsa mutlaka değerlendirin. Mutlaka sizi mutlu edecek derecede güzel fırsatları beraberinde getireceği benziyor. Tabi haritanızdaki etkilere göre kişiselleştirilebilir. Bunu genel anlamıyla ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla yükselen akrepler özellikle 24 Kasım civarında yeni bir takım olaylarla karşılaşırsanız mutlaka kişisel danışmanlık almanızı tavsiye ederim. 26 Kasım tarihinde Venüs oğlak burcunda transitine başlayacak. Bu da artık biraz daha kısa seyahatlerin artacağı kardeşlerle yakınlarla sohbetler, muhabbetler, seyahatler, bol iletişim trafiği, iletişim tarzınızla da biraz daha yumuşak, biraz daha sevecen, biraz daha pozitif bir üslup takınacağınızı gösteriyor. Ee, oldukça keyifli zamanlar başlıyor demektir. Yakın çevrenizde bol bol vakit geçireceğiniz, bol bol paylaşımda bulunacağınız bir süreç aslında. 26 Kasım tarihinde yine e, yeni ay karşılayacak bizleri. Yay burcunda gerçekleşecek bu yeni ay. Yay burcunun 3 derecesinde. Yani e, parasal anlamda yeni bir başlangıç e, size e, vaat ediyor aslında bu yeni ay. Belki yeni bir işe girebilirsiniz. Belki ek bir işe girebilirsiniz. Belki e, yeni bir Harcama yapmak için e, motivasyona sahip olabilirsiniz. Almak istediğiniz bir şey için yeni bir takım adımlar atabilirsiniz. Ancak her ne olursa olsun kaynaklarınızı artırmak isteyeceksiniz. Kaynaklarımı artırmak için yeni ne gibi yolları tercih edebilirim sorusunun cevabını arayacaksınız bu süreç içerisinde. 27 Kasım tarihinde bir süredir Balık Burcu'nda retro konumda olan Neptünün düz seyriyle başladığını görüyoruz. E, Balık Burcu, e, Neptün Balık Burcu'nda yönetici konumda ancak e, biliyorsunuz Neptünün genel doğası ortamı bulanıklaştırmak, biraz daha algılarımızı dağıtmak ve e, zaman zaman hayalperest hayal ile gerçeği karıştırmaktır aslında. Burada özellikle gönül ilişkilerinde çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bir takım aksaklıklar, bir takım hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz geçtiğimiz 3-4 aylık süreç içerisinde. Artık hayatınıza girecek insanlardan daha net tavırlar görebileceğiniz gibi çocuklarınızla olan, eğer çocuğu olan bir akrep burcuysanız çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de biraz daha düzgün bir seyir alabileceksiniz gibi gözükmekte bu konuda artık. Algılarınız biraz daha keskin, biraz daha net olmaya başlayacak. Ve 28 Kasım tarihinde venüs Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Yakın çevre ilişkilerimiz, alacağımız haberler, özellikle hiç beklemediğimiz yerlerden gelen ani haberler, ikili ilişkilerin anlamındaki fırsatlar bizi oldukça mutlu edecek. Sürprizlerle kapatacağız Kasım ayını oldukça güzel oldukça keyifli belki ani gelişen bir kısa seyahatle kapatacaksınız belki aniden bir araç alacaksınız yani ani gelişen ama oldukça keyifli bir gündemle Kasım ayını kapatıyorsunuz oldukça güzel bir Kasım sizi bekliyor umarım çok güzel bir şekilde geçirirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve diğer videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim e bu arada danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan Opicus Astroloji hesabıma DM yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilge@gmail.com adresine de e-posta gönderebilirler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mutlu bir Kasım'a diliyorum sizlere.